Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalp damar hastalığı çok yaygın bir hastalık ve insanlara sıkıntı yaratıyor. Ve merak edilen şeylerin başında da modern tedavileri ek olarak, bitkisel olarak herhangi bir tedavi ya da beslenme şansı olabilir mi? Benim son yıllarda özellikle bu konuda ilgili tuttuğum notlar oldukça büyük sayılara ulaştı 250 başlık 1200 sayfa kadar bir not hazırlamışım ve bunları sizlere daha kapsamlı ve detaylı ama özet bir şekilde sunmak istedim o yüzden bir kurs hazırladım bu kursta arzu ederseniz videoları izleyebilirsiniz arzu ederseniz notları okuyabilirsiniz eti seçeneği de uygulama şansına sahipsiniz Tabi hedefimiz sizleri daha sağlıklı ve uzun bir yaşama kavuşturmak ama bunun için sizden de yardım bekliyoruz bunları dikkatli ve uygun bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Son yıllarda özellikle YouTube'da hem bir popüler sağlık kanalında hem de aynı zamanda öğrenci arkadaşlarımıza yönelik olarak bir tıp dersleri eğitim kanalında videolarımı sizlere sunuyorum. Bütün bunların çerçevesi içerisinde ve elde ettiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim. Peki bu kursta neler olacak? Bir kere her şeyden belki bu kursta merak ettiğiniz hemen hemen her şey var. A'dan Z'ye bir kurs olduğunu söylemek isterim. Ve çeşitli platformlarda araştırdım. Yabancı dillerde bu tarz bir kurs söz konusu değil. Tabi ilk akla gelecek soru şu. Acaba damarlarımı tıkadım nasıl açabilirim? Ben de size başka bir soruyla cevap vereyim. Acaba damarlarınızı tıkamayı kaç senede başardınız? Tahmin edeceğiniz üzere tıkamınız oldukça zaman aldı. O yüzden eğer damarlarınızdaki tıkanıklığı durdurmak istiyorsanız ve hatta elleri de açmak konusunda çalışmak arzu ediyorsanız bunun öncelikle size bağlı olduğunu söylemek isterim ve aynı zamanda bu sürecin oldukça uzun olduğunu da hatırlatmak isterim. Öyle birdenbire hemen her şeyin çok kısa bir sürede çözüleceğini beklemek doğru olmaz. Bu süreci istikrarlı, planlı ve disiplinli bir şekilde uygularsanız uzun vadede başarılı olma şansınız var. İşte bu kursun amaçlarından bir tanesi de bu. Sizleri belli bir takip programına alıp bu takip programında geri dönüşleri değerlendirmek ve onları sizlerle paylaşmak. Kursta aklınıza gelebilecek Tüm besin grupları var. Ekmeğinden, tohumlarına, baharatlarından, makarnasına, pirincine, sebzelere, meyvelere, etlere kadar her şey var. Ama hedef olarak özellikle kalp damar tıkanıklığı riski bulunan ya da kalp damar tıkanıklığı bulunan kişilere yönelik olarak bir bitkisel beslenme rejimi uygulamak, bunu belli bir kriterlere oturtmak ve tedavi konusunda neler elde edeceğimizi görmek. Tabii bunlar yeter mi? Yetmez. Bir kere her şeyden evvel bunu bir yaşam tarzı haline dönüştürmeniz lazım. Ve bunu bir yaşam tarzı olarak eksiksiz ve son derece iyi bir disiplinle uygulamanız şart. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabilirsiniz. Özellikle takip programında belirli dönemlerde yaptıracağınız kan tetkiklerini bana göndererek bunun üzerinde sizlere geri dönüş sağlayabileceğim. Böylelikle, hem sonuçları görmüş olacağız, hem de başka ek önerilerde de bulunabileceğiz. Sanırım bu kursun en önemli farkı bu. Bu kursu peki nerede bulacağız? Bu kursu Udemy adlı bir eğitim platformunda bulacağız. Çünkü dediğim gibi 30 video var ve ek olarak bir takım notlar var. Bunları öyle bir kanalda paylaşmanın daha uygun olduğunu düşündüm. ve bu tedavilerin ya da beslenme rejimlerinin çok fazla kişiye ulaşırsa ve onlardan da geri dönüş alırsam son derece mutlu olacağım. Yani kitap okumak istemeyenler video seyredebilir, kitap okumak isteyenler ise notları okuyabilir. Dolayısıyla iki seçeneğiniz var. İsterseniz ikisini birlikte uygulayabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Udemy bir eğitim platformu. Video açıklamasında onun linkini de göreceksiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.